Şöyle bir durum var. Mesela Kur'an'da bazı kavimlerden bahsedilir. Mesela Ad kavminden bahsedilir. Kendi zamanında bayağı bir yüksek sütunlarda, bayağı iyi inşalar yaptığından bahsedilir. İrem şehrinden bahsederler. Ya da diğer kavimlerden bahsedildi zaman en basitinde Firavun mesela. Muhteşem bir süper devletti o zaman da. Ve kavminin ve toplumunun da ekonomisi gayet güzeldi. Ama Allah'su Konafer'in hedefinde olduklarından dolayı sonuç olarak helak oldular. Bugünkü Türkiye toplumu da acaba ekonomik olarak bugünkü durumu sonuç mudur? Ya da... Hadi sorununu çözdük, ekonomiyi düzelttik. Düzelttikten sonra Allah'ın hedefinden kurtulmadıkları sürece, bugünkü topluluk acaba güvende midir? Ebu Cehil'in mesela Allah inancı vardı biliyor musunuz bilmiyorum. Ebu Cehil'i Allah'ın inkaya eder düşünürler. Peygamberimizin babasının ismi Abdullah. Abdullah'ın manası Allah'ın kulu demek. Ve Mekke'de onlara sorduğun zaman Allah'ın kulu diyor ki onlara sorsan yağmuru kim indirir? Allah derler. Rızkı kim indirir? Allah derler. Sizi kim yaratır? Allah derler. Bugünkü topluma da sorduğumuz zaman Allah diyorlar ama onların sorunu şirkti. Allah subhanahu ve teala'nın dışarısında ibadettikleri varlıklardı ve onlara yine sordukları zaman bunlara niye ibadet ediyorsunuz dedikleri zaman onların cevabı şuydu. Biz bunlara Allah'a yakınlaşmak için ibadet ediyoruz. E bugünkü toplumun da alakalı bir şirk sorunu var. Doğu Türkistan'da yapılan zulümlerden birisi de Doğu Türkistanlı toplum kendini Müslüman olduğunu iddia ediyor. Ve bu Müslüman olduğunu iddia eden toplumu alıyorsun komünist yetiştireceğiz dediğiniz okullarda komünizm ideolojisini enjekte ediyorlar. Buna karşıyız, doğru mu? İki karşıyız yani. Bugünkü sistem de tam tersine diyor ki, biz layık bir bireyi yetiştirmek için açtığımız okullara çocuklarınızı göndereceksiniz. Aynı şey değil mi? Sizce bugünkü toplumda, bugünkü Türkiye toplumu da Allah'ın hedefinde olan bir toplum değil mi? İnancıma göre, Kur'an'a ve sünnete göre yetiştirebileceğim bir okul var mı çocuğumu göndereceğim? Milli Eğitim diyor ki, layık bir bireyi yetiştirmek için biz açtık okulları. H.C. ve Müslüman ülke dediğimiz Gerçekten Türkiye devleti İslam ülkesi mi? İslam ülkesi tabii ki. Layık rejim dini şu an koruyan bir rejim Diyanet bile layık sistemin egemenliği altında olması bile İslam'a kendini nispet edenlerin ya da o kuruma kendini nispet edenler için bir utanç değil mi? Müslüman olarak Teala kitabımızda şunu söylüyor, diyor ki Hüküm ancak Allah'a aittir. İkincisi, hüküm de Teala ortak kabul etmez. Üçüncüsü, Allah diyor ki Yakinen iman eden bir toplum için Yakinen, kesinen, bilinçli bir şekilde, ferasetli bir şekilde iman eden ne dediğini bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm koyan Hükmeden kim vardır diyor. <gülüyor> Bugünkü sistem laiklik ve demokrasiyle yöneteceğini söyleyen partiler Allah'ın indirdiğiyle mi hükmedeceğini söylüyor da biz gidip böylesi batıl, böylesi şirk düzenine, küfür düzenine icap edip de kendimize gelecek arıyoruz. E bugün oy kullanan bir adam hal deliyle şunu yapmıyor mu? Evet Rabbim sen kitabını indirdin. Rabb sensin, hüküm hakkı sana ait, kanun koyan sensin, Rabb sensin, melik sensin, hakem sensin. Ama hem bu partiye de atıyorum, bu da hükmetsiz. Dediğimiz zaman hal deliğiyle şirk koşmuş olmuyor musunuz? Toplumun sadece ekonomik sorunu mu var sizce? E yok, ekonomik sorunu değil sadece tabii. Allah'a ki sorunu var mı sizce? Ben esnaf bireysel bakıyorum. Yani bireysel derken yani tüm esnaflar adına bireysel bakıyorum. Yani dediğim gibi yani biz yani direniyoruz şu an dükkanları kepekleri kapatmamak için. Yani büyük etkiledi bizi yani. Biz etkilediği gibi tabii şey de etkiledi. E, milletçe de etkilendi tabii. Bu. Ne iş yapıyorsunuz? Burada ızgaracı ve çorbacıyız. Geçen sene açtığımızda, yani millet kepek kapatırken dükkan açtık çok şükür. Tamam ama bir liradan soğan alırken 10 liradan soğan alıyoruz şu an. Düşün. Peki bunun değişmesi için ne olabilir sizce? Yani değişmesi için bir şey olması, düşünüldüğü zaman hiçbir şey olmaz. Değişmez yani artık. Bizim ülkede bir şeyler yükseldiği zaman aşağı inmiyor, bunu herkes çok iyi biliyor. Yani değişmesi de imkansız yani. Yani ahlaki bir sorunu var mıdır şu anki toplumda? Ahlaki sorunu yani yitiriyoruz. Değerlerimiz kayboluyor. Yani bunu bu, bu şekilde. Mesela hangi değerler? Yani saygı değerlerimiz bitiyor yani. Mesela... Saygı değerlerini bitiren şeylerin sebebi nedir mesela bugünkü toplumda? Hep sıkıntısı insanların kafası dolu. Yani şu an e, insanlar sadece yaşamak için çalışmıyor artık. Yani, Ekonomik sıkıntınız gittiği zaman bütün sorun çözülür mü diyorsunuz Türkiye'de? Sıkıntı yani şeyi düşünelim. Bir evdeki bir bireyi düşünelim. Çalışan babayı düşünelim. Tek başına. Borçlu, harçlı ya da ödeme sıkıntısı yaşıyor. Psikolojik durumunu düşünelim. Bizim ülkede şu anda öyle yani. Genel baktığımız zaman.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 Hadi sorunu çözdük, ekonomiyi düzelttik. Düzelttikten sonra Allah'ın hedefinden kurtulmadıkları sürece, bugünkü topluluk, acaba güvende midir? Değil. Değil. Yani Allah dinimizden ayırmasın. Peki ayrılmamış mıyız? Ayrılmamış mıyız? Yok ya, biz dini bütün insanlarız. Mesela bütünlüğü nasıl anlıyorsunuz? Toplumun şu an Türkiye'nin... Sonuçta kaybetmiyoruz, hiçbir zaman için kaybetmiyoruz. Ne olursa olsun. Yani yani çok şey geldi mesela son 3-4 yılda pandemiyle sayarsak eğer sayar, çok büyük şeyler yaşadık ama biz asla dinin bütünlüğümüzü kaybetmedik. Allah inancımızı kaybetmedik. Ama toplumda şöyle bir şey var, %90'ı namaz kılmayan bir topluluk olduğu söyleniliyor. E bu nasıl bir dini bütünlüğü kaybetmeyen bir topluluk? Ya şimdi ee, olayı geniş bakıyoruz ama bir taraftan bakarsak yanlış anlaşılıyoruz. Kur'an'dan bakmamız gerekli değil mi? Bakalım. Ama Kur'an'a göre mesela hüküm Allah'a aittir diyor ama bugünkü topluluk hükmü Allah'tan başkasına layık ve demokrat sistemle yönetecek partilere veriyor. Birincini kaybetmiş bir ülke değiliz ama ne olursa olsun biz 15 Temmuz'u hatırlıyoruz yani. Biri ya da birileri tarafından ya da bir şekilde yapıldı ama biz yine bir aradaydık hep beraber. TC ve Müslüman ülke olarak yani, yani ilk önce düşüneceğim bir şey namusumuzdu. Başımıza neler gelecek? TC ve Müslüman ülke dediniz mesela. Gerçekten Türkiye devleti İslam ülkesi mi? İslam ülkesi tabii ki. İslam devleti dediğimiz zaman İslami kurallara göre yönetilen bir devlet demektir. Yani Kur'an'a göre yönetilen bir devlet demektir. Bugün Türkiye ya da TC dediğimizde böyle bir şey göremiyoruz. Fransa'nın sistemine göre ve İtalya, İsviçre, Almanya'nın hukukuna göre yönetilen bir devlet. Ya öyle ama şimdi şöyle bakıyoruz biz e, olaya. Şimdi. Olay dine, bütüne girdiği zaman biz ne hükümet olarak, ne A Parti, ne B Parti ya da neye göre gideceğimizi düşünmüyoruz. Biz sadece dinimizi koruma adına bakıyoruz yani. O zaman bütünleşiyoruz zaten. Şu an din korunmuş bir durumda mı? İnsanlar kendi dininden mesul olur. Şu anki rejim dini koruyan bir rejim mi? E, çok de. Yani... Layık rejim. Bakmıyoruz biz. De demek dediğim gibi konu şeye geliyor tekrar, hükümete geliyor ama... Yok, yok. laik rejimden bahsediyorum. Layık rejim dini şu an koruyan bir rejim mi? Yani işte bu konular sen ilişkiler büyük. Yani eğer dini koruyor ise gerçek manada örnek söylüyorum bir Müslümanın bütün isteklerini karşılanması lazım doğru mu? Mutlaka. Mesela ben bir Müslüman olarak inancıma göre çocuğumu yetiştirmem gerekli. Bugün inancıma göre Kur'an ve Sünnet'e göre yetiştirebileceğim bir okul var mı çocuğumu göndereceğim? Milli eğitim diyor ki layık bir bireyi yetiştirmek için biz açtık okulları. Ne şöyle bir şey var illa ki okul şart değil yani kendi de birey olarak bir okulsun zaten. Ama diyor ki göndermezsen çocuğunu alırım ve kendi istediğim şekilde yine ideolojimi öğretirim. Mesela biz Doğu Türkistan'da olan meselelere karşı mıyız? Mesela Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı zulme. Biz bütün canlıya yapılan her şeye karşıyız. Mesela Çinliler Doğu Türkistanlılara zorla kendi inançlarını, ideolojilerini öğretiyorlar okullarda ya. Buna biz karşı mıyız? Bizim açımızdan baktığınız zaman, hani bizim düşünce ya da bizim dinimizce baktığınız zaman eğer ki aykırıysa biz her şeye karşıyız. Bugünkü realite olarak yani gerçekçi olarak, tamam anladım, genel olarak konuşuyorsunuz ama özel olarak sormak istiyorum. Yani Doğu Türkistan'da yapılan zulümlerden birisi de Doğu Türkistanlı toplum kendini Müslüman olduğunu iddia ediyor. Ve bu Müslüman olduğunu iddia eden toplumu alıyorsun, komünist yetiştireceğiz dediğiniz okullarda komünizm ideolojisini enjekte ediyorlar. Buna karşıyız, doğru mu? Buna karşıyız yani. Bugünkü sistem de tam tersini diyor ki, biz layık bir bireyi yetiştirmek için açtığımız okullara çocuklarınızı göndereceksiniz. Aynı şey değil mi? Mutlaka içerisinde yanlış görülen şeyler vardır ama. Ne gibi mesela? Yani Çin'le şu anki rejimin yaptığı aynı değil mi? Ee, gibi yani sayılır. O zaman dini koruduğunu söyleyemeyiz değil mi? Yani bugünkü rejim dini korumuyor. Mesela camilerde Allah subhanahu ve teala'nın hükmüyle alakalı, Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmesi gerekli. Bugünkü sistem faizi serbest bırakmış. Bugünkü sistem komarı serbest bırakmış. İşkibayilerini serbest bırakmış. Yani toplumsal olarak birçok pisliği yaymış ve siz bu sistemin peşinden gitmeyin demeleri gerekliyken camilerde ama tam manasal laik sistemin konuş dediği yerde konuşuyorlar, sus dediği yerde susuyorlar. Demek ki layık sistem dine müdahale ediyor. Diyanet bile layık sistemin egemenliği altında olması bile İslam'a kendini nispet edenlerin ya da o Kur'um'a kendini nispet edenler için bir utanç değil mi? Bu dediğiniz çok doğru şey. Ee, dediğim gibi hani e, biz Müslüman bir ülkedeysek alkol, uyuşturucu, e, taciz, ondan sonra tecavüz bunlara mutlaka karşı çok yani iyi bir şekilde, e, net bir şekilde dimdik durmamız lazım. Bunlara asla izin verilmemesi lazım. Alkol bir kere yasaklanmış bir şey. Müslüman bir ülkede, Müslüman bir yaşantı içerisinde bunun olmaması gereken şey. Bak doğru söylüyorsun. Yani bunun asla da e, hiçbir şekilde bayisidir, üretilmedir, satıştır, ticarettir. Bu yüzden bir ülkede olmaması gereken şey. O zaman İslami bir devlet değil. Ee, İslam devleti değil yani Türkiye. Laik, demokrat bir devlet olduğunu söylüyor zaten. Öyleyiz ama e, dediğim gibi bunu da buradan da yani layık ya da işte Müslüman ülkeyiz diyemeyiz yani. Nasıl diyeceğiz peki? Bahsettiğimiz şeylerle çelişen bir rejim var? İşte niye alkol satılıyor, niye alkol tükeniyor diyoruz, doğru mu? En basitinden daha da belirgin bir şey Kur'an'la hükmetmeyen bir devlet yapısı var. Ee... İslam devleti tanımı, Kur'an'la hükmeden devletlerin tanımı içerisinde. Aynen. Bunun için yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani o zaman yanlış diyeceğiz yani, doğru mu yani? Yanlış tabii ki. Peki mesele oy kullanıyor musunuz? Tabii ki. Peki bir Müslüman olarak Allah kitabımızda şunu söylüyor. Diyor ki hüküm ancak Allah'a aittir. İkincisi hüküm de Allah ortak kabul etmez. Üçüncüsü Allah diyor ki yakinen iman eden bir toplum için, yakinen, kesinin bilinçli bir şekilde, ferasetli bir şekilde iman eden ne dediğini bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm koyan hükmeden kim vardır diyor. Bugünkü sistem Laiklik ve demokrasiyle yöneteceğini söyleyen partiler Allah'ın indirdiğiyle mi hükmedeceğini söylüyor da biz gidip böylesi batıl, böylesi şirk düzenine, küfür düzenine icabet edip de kendimize gelecek arıyoruz. Değil tabii ki. Değil. O zaman oy kullanmamamız lazım. O zaman oy kullanmamamız lazım. Bir de şöyle bir tehdit var, şöyle bir sıkıntı var. Allah'a ait olan bir şeyi, biz bir şeye verdiğimiz zaman şirk koşmak dediğimiz şey oluyor ve şirk koşanın müşriklenir ve müşrik de ebedi cehenneme girer. Mesela ben desem ki şu ağaç her şeyi duyar. Allah'a ait olan bir özelliği ağaca vererek şirk koşmuş olurum. Şu ağaç her şeyi işitir desem, her şeyi görür desem, Allah'a has olan bir şeyi bu ağaca vermiş Vallaha ve ortak. Yani iki tane ilah, iki tane Allah ne yapmış olurum? Şirk koşmuş olurum. Bugün de Allah diyor ki hüküm ancak Allah'a aittir. E bugün oy kullanan bir adam hal deliyle şunu yapmıyor mu? Evet Rabbim sen kitabını indirdin. Rabb sensin, hüküm hakkı sana ait, kanun koyan sensin, Rabb sensin, melik sensin, hakem sensin. Ama ben bu partiye da atıyorum bu da hükmesin Dediğimiz zaman halde deliyle koşmuş olmuyor muyuz? E tabii. Yani bu imkansız şey zaten ya. Yani <gülüyor> Cenab-ı Allah hiçbir şeyle şirk koşamazsın ki ya. Mümkün mü? Değil mi? O zaman bundan sonra oy kullanmamamız lazım. Yani oyu bu dediğimiz şeyle birleştirmek de mantıklı olmaz ama şu an. Mesela ayırt etmemiz için ne gerekli? Mesela ne söylememiz lazım? Ne söylüyorsunuz? Nasıl? Ayırt edebilmemiz için. Yani bunun onunla aynı olmadığını söyleyebileceğiniz fikriniz ne? Fikrimiz şu. Yani dediğiniz şey dinle alakalı. Yaptığımız şey ise hükümetle alakalı. Dünyayla alakalı. Yani dünyayla alak. Din zaten dünya içindir. Allah'a s-salam teala Kur'an'da şöyle bir ayet var. Diyor ki ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet diye yarattım. İbadetin manası boyun eğmek, kulluk etmek, itaat etmek babında. Yani diyor ki ben kulum, X ismi Ahmet, Mehmet neyse dünyaya seni ibadet edesin diye gönderdim. Başka bir halde diyor ki hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattı Allah. E bizim yeryüzüne gelme amacımız zaten Allah'a kendimizi ispat etmemiz iken yeryüzünde nasıl olur da din işi ve dünya işi olarak ayrım yapabiliriz? Çok zor. O zaman yapmamamız lazım, değil mi? Yani bugün yapmamamız da lazım o zaman. Yaşamamız lazım ve Allah için yaşamamız lazım. Tabii ki. Günahı yirmemek için de yaşamamamız lazım o zaman. Çünkü ortam öyle bir hale geldi ki artık yani insanlar ee, dediğim gibi biz kendi içerisinde, hayat içerisinde bir savaş halinde çırpınıyoruz şu an yani. Ama şöyle de bir şey var ki e, çok şükür ki biz kendi içerisinde bir iç savaş yaşamıyoruz. Bu... Mesela Allah'ın hedefinde olan bir memleket olarak zaten Amerika'dan korkmamıza, Rusya'dan korkmamıza gerek yok ki. Şu an mesela Amerika'nın hedefinde olmasak dahi, ya olduğumuzu düşünüyoruz ya da Rusya'nın hedefinde olduğumuzu düşünüyoruz ama bunlardan daha büyük güç sahibi bir kaviy olan. Teala'nın hedefindeyiz. Kahhar olan, kahir olan Teala'nın hedefinde olan bir ülkeyiz. Çünkü şöyle bir şey, Kur'an'ı biz okuduğumuz zaman geçmişte helak olan bütün kavimlerden daha da azgın bir toplum içerisinde maalesef. Ya da yasalar olarak daha da azgın yasalar içerisinde yaşıyoruz. Yani mesela Lut kavmi sinsel olduğundan dolayı helak olduğunu düşünüyoruz değil mi? Biliyoruz. Ya bugün onur yürüyüşü yapıyorlar. Yani ve bugün Lut kavminin içerisinde genel evlerin olduğunu biz bilmiyoruz. Ama olduğunu biliyoruz ya da işki bayilerinin olduğunu bilmiyoruz, kumarhanelerin olduğunu bilmiyoruz. Sizce bugünkü toplumda, bugünkü Türkiye toplumu da Allah'ın hedefinde olan bir toplum değil mi? İnşallah hala olmayız ama. Türkiye'nin garantisini ya da torpili Allah katında? Yani sonuçta bizim Allah'a inancımız var ama. Ebu Cehil'in mesela Allah inancı vardı biliyor musunuz bilmiyorum. Ebu Cehil'i Allah'ın inka eder düşünürler. Peygamberimizin babasının ismi Abdullah. Abdullah'ın manası Allah'ın kulu demek. Ve Mekke'de onlara sorduğun zaman Allah Subhanallah diyor ki onlara sorsan yağmuru kim indirir? Allah derler. Rızkı kim indirir? Allah derler. Sizi kim yarattı? Allah derler. Bugünkü topluma da sorduğumuz zaman Allah diyorlar. Ama onların sorunu şirkti. Allah Subhanallah ve Teala'nın dışarısında ibadettikleri varlıklardı ve onlara yine sordukları zaman bunlara ne ibadet ediyorsunuz dedikleri zaman onların cevabı şuydu. Biz bunlara Allah'a yakınlaşmak için ibadet ediyoruz. E bugünkü toplumun da hükümle alakalı bir şirk sorunu var. Yani siz bir bireysiniz. Ben de bir bireyim. Mesuliyetimiz Allah'a karşıdır. Bugünkü sisteme karşı değil. Bugünkü sisteme herhangi bir şey borçlu değiliz. Biz Allah'a karşı borçluyuz. Çünkü bedenimizi, sağlığımızı, sıhhatimizi, sıkıntılarımızı her türlü gideren ve yaratan Allah ve teala'dır. Şifamızı mesela partilerden beklemiyoruz. Ama gidip onlara oy kullanıyoruz. E ama sıkıntımızı Allah subhanehu ve giderilmesini bekliyoruz. Ama gidip onlardan sıkıntımızın giderilmesi için çözümler bekliyoruz. Ekonominin de onların düzeltmesini bekliyoruz. Halbuki gökyüzünden bir tek yağ yağmur inmese barajlarımız dolmayacak. olmayacak. Ya da o yağmur inse de, tuzlu inse herhangi bir şekilde içme suyumuz bile olmayacak. Siz şunu mu demek istiyorsunuz? Dini bütünlüğümüz kayıp mı diyorsunuz yani? Şu an dini bütünlük diye bir şey kalmamış diyoruz. Herkes olmasa da çoğunluk şirk içinde. Ee, sanki bir şirk içine girmiş ülkeyiz. Müslümanlığı unutmuşuz. Dinimizi kaybetmişiz. İsmi var ama kendisi yok. Ee, o zamanki savaş içinde bile olsa Müslümanlığın... Dağılım, yani yayılma zamanına baktığın zaman ne kadar zor bir Müslümanlık yaşadıklarına baktığın zaman şu anki bizim yaşantımız onların yaşantısından daha kötü. Keşke o savaş içerisinde, keşke biz de Müslümanlığı kazanmak için savaşlar verebilseydik ve şu halde değil de o zamanki savaşımız sadece Müslümanlığımız ve dinimizi korumak ve dinimizi yaymak için olan bir hayatımız olsaydı o ayrı konu. Ama şöyle mesela, isim neydi abi? İsmail. İsmail abi, ben şu an mesela bir birey olarak sizinle konuşuyorum. Toplumun şu an herhangi bir şekilde sesim ulaşmadığından dolayı onlara bir şey söyleyemiyorum. Ben birey olarak size sadece bunları anlatıyorum ki siz de bu konu hakkında düşünüp gittiniz mesela, gittinizde gerçekten bana öğretilen İslam gerçek İslam mı ya da toplumdan gördüğüm İslam gerçek İslam mı diye araştırmanız gerekli. Çünkü Yahudilerin sapıklığından birisi de onlar kuruntulara uyarlardı diyor Allah subhanahu teala. Yani onların önderleri vardı, liderleri vardı, onlara bir şeyler söylerdi, siyaset yaparlardı, fikirlerini söylerlerdi. Ve onlar hiç araştırmadan onların peşine giderlerdi. Ve Allah subhanahu ve teala onların da azaba girdiğinden bahsediyor. Bugünkü toplum olarak da bize bazı liderler yönetmeye çalışıyor. Sen ya bu liderlerin peşinden gider, bu liderleri doğrularsın. Ya da Allah subhanehu teala'nın bize lider olarak gösterdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini gerçekten oturup Kur'an ve Sünnet üzere araştırıp bu toplumu onlardan bakarsın. Bunu yaptığımız zaman gerçek dini, gerçek İslam'ı öğrenir ve bu toplumun da ne durumda olduğunu ve kendimizin hangi durumda olduğunu görür ve hiç değilse toplum kurtulmasa bile ben kendimi kurtarabilirim, siz kendinizi kurtarabilirsiniz diyerek kendimizi kurtarabiliriz. Doğru mu İsmail abi? Doğru söylüyorsunuz. Aynen. İnşallah araştıralım, İnşallah bu konu hakkında bir e, çaba sarf edelim. Kolay gelsin. Sağ olun. فجد اللي خل غالي فجد الدر المتين فجد أول عانت في وني خايف.